nasıl bir şikayetle geliniyor ki sizlere sizlerle bununla alakalı bir süreç bir nakil işlemini gerçekleştirme kararı hususunda heyet. Hmm. Bu şimdi tabi organlar göre değişiyor. Mesela böbrek yetmezliği diyelim ki bir insan böbrek yetmezliğine girdi. Hmm. E, diyalize bağlı kaldı. Yani şimdi bir insan diyalize bağlı kaldığı zaman e, bu diyalizden dolayı çok ciddi problemler oluşuyor. Özellikle bir kayıp. Mesela diyelim ki 20 yaşında diyalize girdin ya da 30 yaşında diyalize girdin. Yani bunun